Şimdi salgın döneminde elbette çok zorluk yaşıyoruz. Devlet ele, e, olabildiğince elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor ama yerel yönetimler de harekete geçmeye başladı birer birer. Şimdi hazır Ankara demişken Ankara'dan Etimeskut'tan bir örnek getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Etimeskut'ta salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa 10 milyon liralık can suyu desteği geliyor. Koronavirüs süreci pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Bu süreçte esnaf da zorluk yaşadı. Hükümetin yanı sıra yerel yönetimler de esnafa destek vermek için harekete geçti. Zor durumdaki esnaflarımızın ekonomik olarak, nakdi olarak desteklenmesini arz ediyoruz. Ankara Etimeskut Belediyesi her esnafa 1200 lira destek vermeye karar verdi. Kararı Belediye Başkanı Enver Demirel açıkladı. Pandemi döneminin... Şartlarının ağırlaştığını ve vatandaşının yanında olması gerektiğini hem hükümette hem de muhalefetin her kanadı devamlı dile getiriliyor. Peki bu kapsamda biz ne yapacağız? Biz de esnafımıza sahip çıkacağız. Esnaf ödenecek toplam destek miktarı 10 milyon Türk lirasını bulacak.